Usta, bana iki yürek arası biraz sevda sarıver İçinde acı olmasın Sosunu da mutluluktan sürüver Tadı damağımda kalsın Yanına bir şişede şarap aç İstemem meze falan Meze şiros. olsun